Eee? Ne haber mahalleye çocuğu? Benimle de sadece bir şey Beni buraya çağırma da mi Bir gel de, bir gel de seni <gülüyor> mahvedeyim. var. arasında ezileceksin. Öyle Sen anlamam ben. Sen şey Şudur budur. Yok bizde kardeş. Ölüceksin. Yani, gel koy yumruklarını. Koy Sen yumruklarını... kime benim okuduğunu biliyor musun lan? Ya. <gülüyor> Sen kime beyler farkında mısın? Lan benim 5 şampiyonluğum var. 5-5. 5. <gülüyor> Bizde sokakta şampiyonluk görmezler kaçır. Oğlum sen var ya. Gel bakalım. Seni kelimede değersin. Gel bakalım. Ne oldu lan? Ne oldu ne oldu? Ne oldu le koy hadi hadi <gülüyor> <Arda değil> ne böyle. <gülüyor> savaşa Demek <gülüyor> savaşmaya karar verdin. Sekala. Bir önlük rahat... ra sen şanslıydın. Ama Sonra ya şimdi, peki ya şimdi de şansınız? Yavaş ya, gel, koşma. Erkek adam koşmaz. Bırak be, erkek adam mutlu kaldı lan sen de. Dur, dur, üzerime gelme. Karı gibi kaçacaksan, burayı niye çağırdın? Burası <gülüyor> bu kadar <gülüyor> hızlı <hızlıksızı bu kadar gülüyor> <hızlıksız> olabilir. Bırak. <gülüyor> Çocuk olabilir ki lan. bir mevdan okumam. Baştan biri hata bir bir bir bir <gülüyor> <gülüyor> İşte biz burada böyle davranıyız böyle insanlara. <gülüyor> de, böyle davranıyız. insanlar Ne hali bu ezik gibileri görmeyeceğim bir daha. Sıkıbıra buralarda. Yaptılar kaybetti. Burhileydi. Yedin hemen amcasındı. İyile değildi. Talicine. Kazanmam lazım şimdi. Terimini. Hehehehe. Evlat. Neden ağlıyorsun? Maçım vardı. Ama ama kaybettim. Benim maçımdı. Benim kazanmam gerekiyordu. İyile yaptılar. Ben... Evet. Oh. Ben salak! Burası oh. ağlayabileceğin bir yer mi sanıyorsun? Burası ağlayabileceğin bir yer mi gözüküyor sana? Acıdır. Burası kazananların yer evlat. Burada ağlayamazsın. Ben de senin bir şeyin olduğunu düşünmüştüm. Nerede ağlayabilirim? Burada ağlamaz. Burada tek akacak sıvı gözden terdir! Ter! Terdir. Ter! Tabii ki de o Aman adam seni ne? yenebildi. Na nasıl yenebildi? Bunu, bunu, bunu nasıl yapabildi? O adamın ya. seni yenme sebebi gerçek emeklerinin karşılığıydı. Seni buralarda ilk defa görüyorum. Buraya gelip gelip ağlayabileceğini mi sanıyorsun? Peki, Buradaki herkes çok çalışıyor. Çalışacaksın seni. Ben de çalışabilir miyim? Öncelikle o gözyaşlarını sil evlat. İşte böyle. Şimdi patlat buraya sağlam bir tane. İşte böyle. Bide buraya İşte Enerji güç bu Güç bu Güç bu İşte bu Alttan Onu hatırla Daha. Sorun değil Bu enerji diyoruz İşte böyle İşte böyle Oralara da gitmek istemiyorum İşte böyle Böyle mi? Daha güçlü vur Karşında onu hatırla ben Kazana Kazanacağım şey hatırla. ben kazanacağım İşte böyle işte böyle, sağ, bir sol, Sen, acı acı sağdan, sağdan, sağdan, acıya bilir, emin kırılabilir, ama asla kaybetmeyeceksin, acı yapma, acı yok, acı yok, ulan, İşte böyle, işte böyle, şimdi buraya, şimdi buraya, yeterli, göster bana güveni, dur, İşte böyle, işte böyle, atlama çalış, atlama çalış, atlama çalış, bir daha işte, kroşe, sağdan, İşte böyle, her çifti, aslanımsın be, Arkadaş, <gülüyor> bu enerjiyle. Göster. Soldan, sağdan. İşte böyle. Sen. Usta, ye, ye, ye, ye. Usta, sen, sen artık hazırsın. Çünkü orası burası her şeyin son noktası. Bunu yaptığın anda artık gerçekten Yuvadan ayrılabiliriz. Şimdi bana yuvadan ayrılabileceğini göster. Peki hazır mı gel? <gülüyor> hazır mısın? Hazırsın. Sesi? Hazırsın. Sadece son bir testini burada yaptıktan sonra artık oringe çıkıp gerçeği göster. Seni izliyor olacağım. İşte bu. Patlat. <gülüyor> i̇şte böyle. İşte böyle. Artık. Ustanda yardım etsin sana. İşte böyle. İşte böyle. İşte böyle. Uzun zamandır bu anı bekliyordum. Hiç düşmadım. Seninle karşılaşmak içindi. Haa. Ne sen? O gün sokaklarda... ...bir şeyler olmuş olabilir. Ancak... Şimdi... Benim <gülüyor> sıram. Bunca insan beni izlemeye geldi. Koca oğlan bile dayak yemeye gelmiş millet. <gülüyor> Gel bakalım. O zaman eldivenleri Hı... sana gücünü göstersin. <gülüyor> uzat! <gülüyor> ha? korkacağını mı sandın? Bak, bunlar benim genel Hare... hareketlerim. Genel hareketleri geliştirdin! Hah! Şu, hızlısın! Ama ben senden daha hızlıydım, unuttun <gülüyor> mu? <gülüyor> Bu altın yukarıda koşun! Savaş arayacak mısın? Hayır! Bu ne güç böyle? Senin için yaptım Hayır! Buraya ha kaybetmek için gelmedim! Senin zahane da Beni izleyin! Onu devireceğim! Onu devireceğim! Bunu isten! Bunistan. Onu özürürüm. Hemen etkilenemez. Aa. Aa. Aa. Aa. Aa. Aa. Aa. Aa. Aa. Aa. Aa. Aa. Aa. Aa. Aa. Kaçma! Patmo. Güzel yüzme Irman'ın dediğine de annem lan annem lan annem Eseri Bu kadarmı? Hayır Ben içine verin öyle çok stabil Umumluklara Bu iş bize bitti olası Hayır Hala daha savaşıcam Bu iş burda bitti Daha fazlasına Kaktım gerek yok Kalktım seni olasıca Olama <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi kalkabilecek misin? Şimdi misin? <gülüyor> Her şey bitti. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Tat <Patlat>. tat. <gülüyor> Zormuşum. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte böyle. İşte böyle. Artık. Ustanda yardım etsin sana. İşte böyle. İşte böyle. İşte böyle. <gülüyor> kes kes kes. Kes. kes. Oh <gülüyor> man. <Kameran arkası koyuyorsun. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam oh, kapı kapayı çarptı da Artık size bir şükünü geldi.